Yani ben çok mutluyum. Tabii ki de yani bu çok da tarifi olacak bir e, duygu değil. Yani dünyada tarifi bilmiyorum. Belki de az, yani tarifi olmayan az şeylerden bir tanesi de bu. E, bu başarı aslında sadece benim yaptığım fedai benim yaptıklarından dolayı kaynaklan gelen başarı değil. Bu bir ekibin başarısı. Bu Türkiye okçuluk <gülüyor> mil takım başarısı. Hani onlar benden daha fazla emek verdiler, benden daha fazla, daha fazla çalışmışlardır. Ee, o yüzden ben sadece bu başarıyı temsil ediyorum. Yani tabii ki hedefler her zaman şampiyon olmak ve orada da hedefler doğrusunda çalışmaya devam edeceğiz. Ya yani o e, aslında sporcu yaptığım bir şey değil. Onun tribünlerde spabuskolo vardı. O bağırıyordu. Birazcık fazla rakibi etkilecek şekilde bağırıyordu. Ben de ona karşı olarak yaptığım bir. Gülümsemeydi. Yani aileleri her zaman desteklesinler ne olursa olsun arkasında olsunlar ve çocuk bir şey bir şey istiyorsa ve severek yapıyorsa her zaman desteklesinler. <gülüyor> Hepimiz gerçekten çok... Ee, hem bunu soruyorlar, sen de farklı bir yer sorularınız var. Ee, ben bir sürü soru hazırladım, akşam bulup aynı sorular, aynı sorular, ee, aynı sorularla ilgilenirsen kusura bakma. <gülüyor> Avrupa ve dünya şampiyonları tabii ki de çok büyük başarılar ama e, böyle aaaa ne bağırabilsin bucu değil mi? Orada öyle, yani tamamen kontrol dışında, ister bir şekilde hem bağırma, <gülüyor> hem hani de Sıçranma onlara. Genç, dinamik arkadaşlarımızla... Rica etsem biraz acele edebilir miyiz beklemeden hızlı hızlı?